Böyle bir organizasyon yapmasını düşünürüm. Güzel bir şey. İyi, i̇yi yapmışlar. Allah razı olsun. Seve olanlara Allah razı olsun. Güzel bir şey. Çok sağ olun. Şimdilik. Etkinlik hakkında. Evet, etkinlik çok güzel bir etkinlik bazen. Dolayısıyla tertiplenmiş. Daha güzel. Peki siz neler söylüyorsunuz? Etkinlik çok güzel. Her yıl olmasını dileriz yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. eden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun.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 Hala sabah bu durum. Nasıl sabah?